Her şey ile sistem hazır ve ne kadar para kazanacağınızı merak mı ediyorsunuz veya kaç terabayta ne kadar kazanırım sorusuna cevap arıyorsanız doğru yerdesiniz. Dilerseniz hemen hesaplamaya geçelim. Bu site Cihan'ın kendi hesaplama sitesi, site oldukça ayrıntılı, neredeyse size önerdiği bir tane sistem bile var. Hepsine tek tek bakacağız. Öncelikle en baştan başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim, buradaki kazançlar kesinlikle kesinlik ifade etmiyor. Yani tahmini bir kazanç. Çünkü buradaki veriler 30 dakikada bir yenileniyor. Yani paranın değeri düşerse buradaki kazançlar da otomatikman düşecektir. Şu an paranın değerine hemen bir bakalım. Şu an paramız 1061 dolar civarında. Her 30 dakikada bir de güncelleneceği için e, buradaki fiyat kazanç değişecektir. Siz de açıklama kısmına eklediğim adrese tıklayarak bu siteye gelebilirsiniz. Ama ben sizin için şu an giriş seviye, orta seviye ve üst seviye hesaplaması yapacağım. Ve kendi kuracağım sistemimle ilgili de bir hesaplama yapacağım. Bakalım ne kadar kazanç elde edeceğiz. İlk önce giriş seviyesi arkadaşlar için kazançları gözden geçirelim. Şimdi toplamda bizim hemen şuradan gigabyte'ı terabyte yapıyoruz. Toplamda bizim 10 terabyte olsun. Giriş seviyesi arkadaşlara en az önereceğim 10 terabyte. 10 terabyte'a geliyoruz. Çok gittik. 9.31. Şöyle 10 oluyor büyük ihtimal. Aynen. Şöyle 10 TB'lik bir disk aldığınızda zaten bu kadarcık alan kullanabiliyorsunuz. Toplamda 94 tane arsa oluşturuyorsunuz. Ortalama toplam A alanınız 2.7 oluyor. Toplam ağda ise 0.003'lük bir alana sahip oluyorsunuz. Chia coin kazanmak için gereken süreniz tamı tamına 2 ay. Yani 2 ay içerisinde siz bir tane Chia coin kazanıyorsunuz. Bunun da şurada gelirini görelim. Aylık ortalama 100 dolarlık bir gelir elde ediyorsunuz. 10 terabaitlik bir sisteme aylık 100 dolarlık bir kazanç. Tabii bu kazanç sistemi kurar kurmaz başlamıyor. Plotik işlemleri bittiği zaman başlıyor. Bunu kaçırmayın. Yani sistemi kurar kurmaz hemen ben bu parayı kazanacağım diye düşünmeyin. Sistemin zaten eğer yavaş bir sistem kullanıyorsanız sistemin size kazandırması bir ayı rahat bulacaktır. Hemen aşağı tarafta tahmini maliyetli bir sistem oluşturmuş. Ben de zaten size bu sisteme yakın bir sistem oluşturacağım. Kendim için gayet ileri seviye bir sistem oluşturacağım. Kanalımda o videoyu da bulabilirsiniz. Dilerseniz hemen orta seviye sistem için bir de hesaplama yapalım. Ortalama şu an aylık arsa sayımızı arttırmak için terabaytı arttırmak gerekiyor. Onun için orta seviye için ben 50 terabaytı uygun görüyorum. 50 terabaytlık bir alan da ortalama size 46 terabaytlık bir alan veriyor. Bu da ortalama 468 tane arsa demek. Sahip olduğunuz toplam A yine aynı oluyor ama sahip olduğunuz genel A oranında şu anki A oranında tabi bu ilerleyen zamanlarda düşebilir 0.0016 oluyor. Ortalama 13 günde bir bir tane chia coin kazıyorsunuz bu da aylık ortalama 3 tane yapar yani aylığınız ortalama buradaki fiyat değişmiyor şu yukarıdaki hesaba göre yaparsak ortalama kazanmak için 13 günde 3000 dolar yapar Hadi diyelim biz bu 2500 dolar olsun çarpı 8 yaparsanız zaten çok güzel bir rakam karşınıza gelecek ki onu da geçiyorum de bir tane bile üretseniz zaten size fazlasıyla yeter diye düşünüyorum. Ethereum tarzı ekran kartı mininglerinden çok daha güzel getirisi olacağını düşünüyorum. Tabii bunların hepsi şu an için tahmin birkaç ay sonra gerçek sonuçları hep birlikte göreceğiz. Ben önümüzdeki hafta içerisinde sistemi kurmuş ve çok hızlı bir şekilde başlamış olacağım. Çünkü sistemime çok ciddi bir yatırım yapmayı planlıyorum. Bakalım neler olacak. Şimdi gelin üst seviye bir sistem kuralım. Üst seviye bir sistemde en az 150 terabaytlık olsun ki farkı fazlasıyla görelim. 150 terabayta çıkardığımızda bakın arsa sayımız fazlasıyla arttı ve ortalama 4 güne bir tane Chia koyun kazanmaya başlıyoruz. Bu da çok çok çok güzel bir getiri yani 4 güne bir tane kazarsanız arkadaşlar aylık ortalama en az 7 hadi onu da geçelim 6 tane kazmış olursunuz 6 taneyi de tabi dolar hesabıyla İnşallah fiyat düşmez. Fiyat düşerse bile düşsün hadi 300 dolar olsun abi. 300 dolar 6 ile çarpsan zaten 1800 dolar yapar. Onu da bizim TL fiyatına göre çarpsan yine çok çok güzel bir kardasın. Yani aslında şuradaki fiyata çok fazla takılmayın. Ben ilerleyen zamanlarda çok çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Çünkü çok uzun senelerdir bu sistemi kurmaya ve geliştirmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günler içerisinde borsalara girmesiyle zaten tavan yaptı. Şu anki fiyatları fazlasıyla görüyor. Bundan e, gündüz saatlerdeki fiyat çok çok farklıydı. Ben şu an saat 5'te video çekiyorum. Düşünün sabaha karşı. Sabaha karşı bile bu fiyatta. Bence fiyat oranı çok çok güzel gidiyor. Büyük üniş çıkışlar oluyor ama bu bizi çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. İleri seviyeye tıklarsanız arkadaşlar buradan e, grafik tarzında bir görüntü elde edebilirsiniz. Buradan ayı yılı hesaplayabilirsiniz. Üst tarafta tarihi alt tarafta zaten A alanı sahip olunan günlük kazanç toplam kazanç olarak belirlemiş. Dilerseniz aşağı tarafta daha bir geniş ayrıntılı analiz var. İsterseniz buradan da yapalım hemen. Dilerseniz hemen üst seviyeden başlayalım. Grafiklerin başlangıç Alanı yine 150 terabayt A durumuna göre akışımız bu şekilde ve hemen aşağıda toplam 6 ay sonraki kazancımız var. 75 bin dolar ciddi bir rakam. Yani ileri seviye bir sistemle başlayan kişi ayda 6 ay sonra eline 75 bin doları saydığında zaten yatırım yaptığının kat kat fazlasını kazanmış olacak. Toplamda 71 chia coin kazmış olacak. Bu da çok güzel bir rakam. Hemen orta seviye için bir hesaplama yapalım ve bunu şöyle 50'ye getirelim. 50 terabaytlık bir alanımız var ve kazancımızı hemen kontrol edelim. Toplamda 6 ay sonra 4.48 Chia coin kazmış oluyoruz. Bu da ortalama 4000 dolara tekabül ediyor. 50 terabaytlık alanla 6 ay sonra 4000 dolar kazanmış oluyoruz. Tabi bunların hepsi tahmini gelir. Hemen küçük yatırımcı için bakalım şöyle. Yine alanı küçültüyorum. 10 terabayta kadar indiriyorum. Şöyle 10 terabayt yaptım hemen aşağı inip bakıyorum 6 ay sonraki kazancınız 2000 dolar. 2000 dolar toplamda 16.000 TL fiyat yapar. 2000 dolar da aslında giriş seviyesi bilgisayarlar için oldukça iyi yani 10 terabaitlik bir alan için 2000 dolar bence çok çok iyi. 6 ay sonra 2 chia coin kazmış olacaksınız. Hiç yoktan iyidir diye düşünüyorum. En azından evinizin elektrik su parasını çıkartır ve artı kendiniz için özel ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bir para oluşur diye düşünüyorum. Bana kalırsa ufak da olsa sisteme girin ufak da olsa kazanmaya başlayın arkadaşlar. Bu sistemin ilerleyen zamanlarda ethereum mining sisteminin ben kat kat önüne geçeceğini düşünüyorum çünkü şu an Amazon Çin'de chia piloting için sistem kurmaya hazırlanıyor. Yani oradaki kullanıcılara artık böyle bir sistem sunacaklar ki bu zaten sunucular tarafından yapılacak bir boyuta gelirse bunun önünü kimse alamaz. Artı sunucu şirketleri Amazon gibi şirketler zaten yıllar önce büyük ihtimal bunu fark edip çalışmalarını başlattılar. Şu anda insanlara fazlasıyla satış yapacaklar. Birkaç yerde de dikkatimi çeken bir konu daha oldu. Bu da şu siz kendi bilgisayarınızda pilotun işlemiyle uğraşmıyorsunuz. Pilot yapılan sistemleri satın alıyorsunuz. Yani birisi sizin için 100 GBlık pilot yapıyor. Yaptığı pilotu size dosya şeklinde gönderiyor. Siz de bunu sistem üzerinden ekleme yapabiliyorsunuz. Hemen kısaca onu da göstereyim nasıl eklersiniz. Hemen. Chiaplog C'nin içerisine giriyorsunuz. Buradan pilotlar bölümüne gelip pilot ekle diyorsunuz arkadaşlar. Tabi şakaydı. Buraya geliyorsunuz. Hemen şuradaki 3 noktaya tıklayıp bir pilot dizine ekleyin diyor. Buradan bir pilot dizine ekleyin deyip buradan daha önceki klasörlerin içerisine girip ekleme yapıyorsunuz. Bu şekilde farklı birisinin yaptığı plotları da alıp kendi sisteminize koyabiliyorsunuz. Yani çevrenizde işiniz dostunuz varsa onlardan yapıp kendinize de alabilirsiniz. Birazcık daha sistemi hızlandırmak açısından çok çok iyi olacaktır. Evet Chiacoin için XCH hesaplamamız buraya kadar. Kafanıza aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorum kısmından belirtin. Sistem kurmadıysanız ben sizin için daha doğrusu kendim için kuracağım sistemi ve orta seviye ve üst seviye bilgisayar sistemleri kurmayı planlıyorum. Bunlarla ilgili videolar çekeceğim. Ekstra danışmanlık almak isteyen arkadaşlar Twitter'dan ulaşabilir. Kafanıza takılan ufak sorulara elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Yorum yapmaya çekinmeyin, sormaya çekinmeyin. Bu sistemi birlikte kurup birlikte büyüyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.